Entropi hakkında bir video daha yapacağım. Hatta belki daha sonra birkaç tane daha yaparız. Ama en azından bu videoyu yapmalıyım çünkü makro durum değişkeni olan entropiyi iyice anlamanızı istiyorum. Bunu yazayım. S yani entropi bir makro durum değişkenidir. Makroyu koyu kırmızıyla yazıyorum. Entropi bir makro durum değişkeni. Bunu vurgulamak istiyorum. Önceki videoda buna bahsetmiştim ama bunun yeterli olmadığını düşündüm. Makroyu vurguluyorum çünkü Belli bir mikro durum verip, bu durumdaki entropinin diğer mikro durumdan daha fazla mı yoksa daha az mı olduğunu sormak sık yapılan bir hatadır. Örneğin bu klasik bir hata. Hatta bunu ben de yaptım. Daha büyük geniş bir kutu çizeyim. Şimdi elimizde ikiye bölünmüş bir kutu var. Bunu daha önce yaptık. Şimdi bölmeyi buraya koyuyorum. Başta bütün moleküller burada. Bu ilk durum. Şimdi ikinci durum biraz daha uğraştıracak. Şimdi aradaki duvarı kaldıralım ve entropiyi hesaplayalım. Kopyalayıp şurada yapıştırayım, evet. Onu ikinci durum için kullanacağım. Bu da tamam, şimdi elimizde iki durum var. Ve ikinci durumda aradaki bölmeyi kaldırdık. Kaldırayım, şimdi bölmeyi sileyim. Makrodurum değişkenleri olan basınç, hacim, sıcaklık ve entropiyi sistem dengeye geldiğinde tanımlayabildiğimizi hatırlayalım. Sistem yeniden dengeye geldiğinde, elimizde yine aynı sayıda molekül var. Şimdi bunlardan bazılarını silip buraya taşıyacağım. Birkaçını seçeyim. Buraya taşıyım. Evet, baştan çizelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane molekül. Yaptığımız silip şimdi daha güzel dağıtayım. Duvarı kaldırdım ama hala evet, 8 tane molekül var. Bunların hepsine genelde yanlış bilinen ya da karıştırılan bu durumu açıklamak için yapıyorum. Şimdi aradaki duvarı kaldırdım, 8 tane molekülü çizdim. Bunların hepsi mikro durumdur. Molekülleri çizdiğimiz zaman bu bir mikro durumdur, mikro durumdur. Şimdi konuyu biraz daha açayım. Bu mikro durum diğer mikro durumdan daha fazla entropiye sahip değil. Mikro durumda entropiden bahsedemeyiz. Çünkü mikro durumda entropiyi tanımlayamayız. İçine molekülleri çizmeden bir kutu çizersek, yani içine moleküller olmayan bir kutu çizdiğimizde entropiden bahsedebiliriz. Mesela bu büyüklükte, belirli bir hacmi olan bir kutu çizelim. Hacmi de V1 olsun. Sıcaklığı T1 olsun ve içinde de 8 tane molekül var ve tabii belirli bir entropisi de olsun. Şimdi daha önceki örnekte duvarı kaldırdığımız gibi o ayrıcı bölümü, neyse işte, onu kaldırdığımız gibi bu kutunun hacmini büyütüp iki katına çıkaralım. Yani yeni hacmi ne olacak? 2 ve 1 olacak. Sıcaklık hala t1. Bunu birkaç video önce görmüştük ve içinde hala 8 molekül var. Bu sefer sistemin entropisi daha fazla, yani entropisi arttı. Bunu daha detaylı anlatmak istiyorum çünkü genelde şekil böyle verilmez. Şekillerin çoğunda moleküller de vardır ama bu konuyu daha karmaşık hale getirir. Moleküllerini çizdiğiniz zaman, belirli bir durumu göstermiş olursunuz. Mesela sistemdeki 8 molekülün hepsinin burada bir arada durduğu bu mikro durumun olasılığını bulabilseydik, ki bu çok çok küçük bir ihtimal olurdu, bu bütün sistemin burada toplanmasını beklemektir ve neredeyse imkansızdır. Yani olma olasılığı var tabi ama bu özel durumu için bir entropi belirleyemezsiniz. Ancak belli bir sistem için entropi bulabilirsiniz. Daha detaylı açıklayayım. Daha önce kirli ve temiz oda örneğinden bahsetmiştim. Temiz ve kirli odayı karşılaştıralım şimdi. Odanın entropisi onun temiz ya da kirli oluşuna bağlı değil. Temel noktamız bu. Odanın durumu bakımından aynı değiller. O da temizken ya da makro düzeyde o da durağanken onlar durgundur. Diyelim ki kitaplarım dağınık durumda ya da vazgeçtim. Vazgeçtim. İskan bir kağıtlarından kartlarından örnek vereyim. Bütün kartlarım şimdi bu şekilde düzenli ya da hepsi dağınıksa bunun entropisi daha fazla. Bunu iyi anlamanızı istiyorum, böyle bir benzetme yapabilirsiniz. Ama esas konumuz bu değil. Sistemlerin ikisi de makro durumdur. Bu kartlar diğer kartlardan daha fazla titreşmiyor. Dağınık kartlar da düzenli olanlardan daha fazla dizilime sahip değil. Şimdi entropiden bahsederken o mikro düzeyi tanımlayan bir makro değişkeni ele alıyoruz. Kartların kendisi mikro düzeyde değil. Çünkü onlar kinetik enerjileri ya da başka bir şey sayesinde titreşemezler. Mikro düzeyde olan Kartların ya da kağıtların molekülleridir. Şimdi bu kağıtlar diğer kağıtlarla aynı kütlede ve aynı sıcaklıkta ise dağınık kağıtlardaki moleküller düzenli kağıtlardaki moleküller kadar şekil alabilir. Bu yüzden onların entropisi eşit olmalı. Entropi demek bir sistemin kaç şekle girebileceğini tanımlayan bir makro durum ya da makro fonksiyon değişkeni demektir. Burada kartları sistem olarak düşünmeyelim. Kartların, kağıtların kendilerinin oluşturacağı figür sayısının bir önemi yok. Kartlar ikide bir, bir pozisyondan diğerine değişim göstermezler. Moleküler ya da atomik düzeyde sıfır derecenin üstünde oldukları sürece moleküller sürekli titreşirler ve durumları daima değişir. Ve bu durumu belirlemek neredeyse imkansız. Peki, entropi hesaplamak için gerekli olan durum sayısını hesaplamak neredeyse imkansızsa, figür sayısını nasıl bulabiliriz? Bu sorun tabii entropi gibi diğer değişkenler için de geçerli. Mesela iç enerji, basınç, hacim ve sıcaklık. Bunlar için de geçerli bu sorun. Bunların hepsi, her bir molekülün durumunu ölçmenin kısa yollarıdır. Entropiyi, maddenin durumunu tanımlamanın yolu olarak da görebiliriz. Sıcaklık, ortalama kinetik enerji ile bağlantılıdır. İç enerji, içindeki bütün enerjiyi belirtir. Basınçta belli bir alana ne kadar sık çarptığını gösterir moleküllerin değil mi? Hacim de en dıştaki molekülün yeri hakkında bilgi verir, diyebiliriz. Entropi ise bir çeşit madde durum değişkenidir. O mikro düzeyde kaç şekil alabileceğini gösteriyor. Bunun üzerine durmak istiyorum çünkü bu çok karıştırılan bir durum ve sıkça yapılan hatta belli bir durumun diğerinden daha fazla entropisi olduğunu söylemek. Bu durumun üsttekinden daha fazla entropiye sahip olduğunu söylememiz gibi. Bu sistemin entropisi yarım kutunun entropisinden daha fazla. Çünkü onun hacmi daha büyük. Sıcaklık değişmeden hacmini arttırdığımızda verilen sürede, birim sürede moleküller daha fazla şekle girebilir. Bu sistemin entropisi yarım kutunun entropisinden daha fazla çünkü onun hacmi daha büyük. Sıcaklık değişmeden hacmini arttırdığımızda verilen sürede, birim sürede moleküller daha fazla şekle girebilir. Umarım konuyu daha iyi anlamışsınızdır çünkü çoğu zaman karıştırılıyor ve ben de bunu daha anlaşılır bir hale getirmek istedim. Şimdi etrafa rastgele çarpan moleküllerden oluşan bir sistemde entropi bir makro durum değişkenidir. Saniyenin milyonda birinde bile pozisyonları değişir ve bu yüzden bir mikrodurumu ölçmek çok zor. Bir mikrodurum belirleyip bu diğerinden daha çok entropiye sahip diyemeyiz. Her neyse yine çok uzattım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.